Merhaba arkadaşlar hep Airs kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Çoğu yani çoğu demin de yıldız gücü olmayanların Yani yıldız güçlü full max seviye karakteri olmayanların Oynayamadığı eee Oynayamadığı power play oynayacağız Brawl Stars'da biliyorsunuz Eee size birazcık bahsedeceğim işte böyle burada da sıralamalar filan ne var Bakın arkadaşlar puan topluyorsunuz burada. Sonra karşısında belirtilen ee, yıldız Yıldız demeyim de ee, Ödül puanını alıyorsunuz arkadaşlar Yani bence güzel bir şey Şu açılardan güzel mesela sezon bittiğinde mega kutu ne alabilirsiniz Sıralamaya girerseyiz de puan veriyor. Ben maalesef şu an sıralamada değilim. Neyse arkadaşlar bu sadece yıldız güçleri olan karakterlerinizle yani max olan karakterle oynayabilirsiniz. Hadi oynayalım. Arkadaşlar Power da yani nasıl desem. Çoğu oyuncu şöyle bir söylenti var. Bot oluyormuş. İşte mesela bu power play maçı savaş topu olduğunda falan ne? Kendi kalesine atıyormuş diye söylentiler var. Yani bilmiyorum doğru da olabilir olmayabilir. da bile. <gülüyor> Biri gelse şu an yardım etse kazanırdı. <gülüyor> Bakın arkadaşlar kendi başıma yüzde yirmidörtte düşürdüm neredeyse. Hatta evet öyle yüzde yirmidörtte düşürdüm. My name, but he's my game. Blame me back. Oh, bother. Abi ya. Bakın arkadaşlar, kaybetseniz bile puan alıyorsunuz garanti. 5 puan verdi. Kazanınca da 30 alıyorsunuz. Maksimum 33 filan da alabiliyorsunuz diyebiliyorum. Ben yani 33 aldığım oldu ama daha fazla alabilirim. Benim kutu açılımı videomu izlediyse zaten oradan beri oynuyorum ben. Yani ben de çok az oynuyorum. Çok <gülüyor> Her gün işte arkadaşlar 3 tane maç yapıyoruz. Toplam kandırağı. Ağabey ya tek başımaydı. Hep tek diyorum ya. Neyse bunlar bari burayı korusa iyi Eğer yerlerinden ayrılırlarsa sıkıntı olur <laughs> Time to take care of the weeds. Güzel birinde kazandı. Bakın siz de gelin. kazanınca artı 30 veriyor. Kaybedince de yani arkadaşlar ben hiç eksiye düştüğüne şahit olmadım. Yani bence kaybedince hep artı 5 veriyor. Yani eksiye düştüğüne şahit olmadım. Bunu söyleyeyim. O onu alamadılar. Ben de almayacağım ben de ileri gideceğim. Abi çıkora yemek bakın siz de Power Powerplay'in işte bakın doğru çıktı söylediklerim. Adamlar hiç dikkat etmiyor. Hatta bot. Doğru çıktı. Şu an yeniyoruz güzel. Bu durumu soramalıyız. Ah! <gülüyor> bu şekilde arkadaşlar. Yani kostüm almanız için yani iyi güzel puan direkt verebileceğiniz bir şey. Ama işte sıkıntılı. Ha yüzde bir tane. Klon yaptı arkadaşlar Leon'un biliyorsunuz arkadaşlar ya. Yok artık ya Görüyorsunuz arkadaşlar Bence de boss. Ben de artık katılıyorum Bu ne yani böyle oynayış olur mu Kaç tane maç artık bu kaldı Hiç kalmamış arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, Bu videonun burada sonuna geldik bir Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmazsan Sevinirim hep iyisi seviyorum, iyi günler, sağlıcakla kalın.